nasıl mı? Sen ki anlarsın. He? Ah bak kendilik oluyor değil mi sopa bak bak ken Süper yaptı görüyor musun seni <gülüyor> ha, Bak, bak Geliyor mu Şeytan mı yapıyor bize yasin şeyi mi? Yok yok. Gel. Aca kalardı da dedik. Hey Tanğa geliyor. Neydi lan? Celini at. Fatih Celler 35 lira Çelik geliyor ha? Terbiyesiz ya. hangi tek vuruş yaparsa gidiyor yeme. İyi hayvan ileri geliyor, tek vuruş yapıyor, götürüyor yeme. Ya da parçalıyor ya daha gelmiyor ona amına. Parçalamaz. Gelmiyor daha ona. Bir kere vurup parçaladıysa daha gelmiyor yeme. Vurduğunu görmeden parçalayıp Parçaladıysa daha gelmiyor. Şimdi abi. neye bakıyorsun oğara? Zincirle bağlıyorduk ya. Ya Tekniğe vuruyoruz ha. Tekniğe vuruyoruz ha. Hadi <gülüyor> ahaha sen nesin ki diyor <gülüyor> senin gibi çünkü ooo organizational çocuğum Şu anda. <gülüyor> İdeal bir kamış boyu 50 işler, aylı işler. Bak Ömer abi anladın mı demek istediğimi? İpne her zaman çekmiyor ama maşallah seçmece çekiyor. Hani bu bu işte bir İbni'lik var. Ben takılmı mı arkadaşı? Kim yaptı? E, öbürünü kim yaptı? Hangi şey? Onu? Bunu da ben yaptım. Ee. Ama ben de alıyor. Ya ya ya %90'ı kreça. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni yeter. Heyler gelin size şam bir şey gelsin. Hava tamam, yağyor vallahi ya, ya, gel. gel. Yağış ya, göstermiyor ama yağmur ya. Gel hey, abi. Uzakta kalmışsın. E gel ya bura gel Harris gel hadi. Lan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> siktir git diyor. Gel içine sıcak bir şeyler gitsin, gel. Abdül Reis. Tadir Bey. Kadir abi, şunu al lan. Kadir abi, şunu al lan. Evet, ha, ha? Al. Her sey al, şey kesin sallar ya. Aman akıb üstünde geziyor hayvan, aman akıb. <gülüyor> sen her şeyde kuzuk. Kıracık geliyor lan. Ha kıracık, kıracık. Amın ucundan belli kıracık oldu onun. Kıracık, işte geri bırak. Geri bırak, basarım. Şarj bırakıyorum, bana ver. Hemen gel, bana ver ona vurayım 15 abi senin. bu senin şey. ee. şey gel gel abi içine ses aç gitsin gel ne zor anlayalım Anam adam içecekse bile içine o sıcak olur. girsin dedikten sonra o çayı içer mi amın abi? İçine sıcak. Ama o yugasana geldi. Allah asla Adra Kadir aldın mı çayı? mı? Aldı. Sen ne içe söpürün. Sen, sahip, sen çay mı? Kamerada. Çay Çay çay. Kaç şeker? 3 tane içim. Abi şey zengin şey içi şey amın abi bizim ağzımızın tadını bozdu. Ben de içmiyorum. Allah Allah. Bak şekerlik bana biliyor musun? Lan şekeri Sen sana da şekeri içine gelin. Kadir abi çay. Kadir abi çay. Babak Adam bitti, bitti. Ya. Ne bitti? Lan, abi, seni sormadan. lan. Ha? Geçen hafta için çok, şey çok de de şey. de Ne yana yana. Ya. Ne yaptın, aldın mı geçen hafta akşam bir şey? Adam bizi kapacak da şimdi. İçine Al. Ya. İndir-bindir yapsın. Şey bitti bari. Yem bitti Kıraçen'e bitti. Kuyruğun yok. Atar mı çekiyorsun? Yok abi deneyim diye attım bunu da. Sen ne istedin? <gülüyor> Kadir abi. Bak o Çafari'yi öyle bırakma. Bir daha uyarmayacağım seni. Burdayım lan. Lan abim oynamıyorsan eğer çek kenara kenarda kalsın çaparayı bozuyor yazık günah. Çek şey içeyim sıcak sıcak daha. <gülüyor> tamam sıcak sıcak içine al da onu kenara çek Yok, ondan şey sonra alayım, çek. Ağzım alıyorum. <gülüyor> Siz ben sen böyle Sen yokken <gülüyor> çıktın ya. Ya, ya. bir şey salla yaptı